Bu sayıları en küçükten en büyüğe doğru sıralamamız isteniyor. Şimdi videoyu durdurarak bunu kendi başınıza düşünmenizi istiyorum. Bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın. Şimdi birlikte başlayalım. Bu sayıların hiçbirisinde ondalık işaretinin sol tarafında bir değer yok. 0 tane birlik, 0 tane birlik, 0 tane birlik. Sıfır tane birlik, sıfır tane birlik. Dolayısıyla, hemen bunun sağındaki basamağa bakmaya başlayacağız. En büyük basamak değerine sahip olan yerle, yani birler basamağı ile başladım. Şimdi, ondan sonraki en yüksek basamak değerine, yani onda birler basamağına bakacağım. Bu sayıda sıfır tane onda birlik var. Bu sayıda 0 tane onda birlik var. Bu sayıda 0 tane onda birlik var. Bu sayıda da 0 tane onda birlik var. Bunda 7 tane onda birlik var. Sayılardan en büyüğü bu. Sıralamada en sonda bu sayı yer almalı. Çünkü küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Şimdi yüzde birler basamağına bakalım. Bu, bu, bu ve bunun onda birler basamağı sıfırdı. Şimdi yüzde birler basamaklarına bakacağız. Bunda yedi tane yüzde birlik var. Bunda yedi tane yüzde birlik var. Bunda yedi tane yüzde birlik var. Bunda ise yüzde birlik yok. Bu sayının yüzde birler basamağı sıfır. Bu sayıda onda birlik de yok, yüzde birlik de yok. Sayılardan en küçüğü bu. Bu sayıyı sıralamada en başa yerleştirmeliyiz. İlk sayıda onda birlik yok, yüzde birlik de yok. En büyük sayıda onda birlik vardı. Ortadaki bu 3 sayıda ise onda birlik yok. Hepsinin yüzde birler basamağında 7 var. 7 tane yüzde birlik 7 tane yüzde birlik, 7 tane yüzde birlik. Şimdi binde birler basamağına bakmaya başlayalım. Bunun binde birler basamağında 9 var. Bunda 0 tane binde birlik var. Bunda da 0 tane binde birlik var. Yani bu üçünün arasında en büyük olan bu. Çünkü bu üçünün arasında bir tek bu sayının binde birler basamağında bir şeyler vardı. Şimdi, bu iki sayıyı sıralamalıyız. Bu sayıların ikisinde de 7 tane yüzde birlik var. Bu sayıların ikisinde de binde birlik yok. Ancak bu sayıda 9 tane 10 binde birlik var, bundaysa hiç 10 binde birlik yok. Yani, bu, bundan daha küçük. İşimiz bitti. Sayıları, küçükten büyüğe doğru sıralamayı tamamladık. Buradaki püf noktası şu. Basamak değeri en yüksek olan yerden başlıyoruz. Örneğimizde bu birler basamağıydı. Önce bu basamağı karşılaştırdık. Daha sonra bir sonraki basamağı karşılaştırdık. Bir sağdaki basamağı giderek karşılaştırdık ve sıraladık. Bence harika bir iş çıkardık.